Önce bir deli olduğumu ilan ettiler. Senelerce. Tımarhanede yatırdılar biliyorsun. Akıl hastanesinde yatırdılar. 10 ay. E, 300 tane akıl hastasının içerisinde yaptım. E, 7 tane adam öldürdüler. Akıl hastaları orada. Sonra arkasından o yetmedi. Emniyete götürdüler. Yiyeceğime, içeceğime kokain karıştırdılar. E, ve böylece benim kanımda kokain çıkmasını sağladılar. Ben de bunu adli tıpta ispat ettim. Bunun... Ee, emniyette yiyeceğime karıştırıldığını adli tıpta ki uzmanlar tarafından verilen raporla bunu ispat ettim. Ve mahkemede bunu onadı ve bana bir komplo yapıldığı kararına vardı mahkeme ve böylece kurtuldum. Bunun önü arkası gelmedi. Buna ait olan, mesela 9 kere suikast uğradım. Yani darwinizme karşı olmak o kadar kolay olan bir şey değil. Defalarca gözaltına alındım sebepsiz savcılık talimatı olmadı şimdi de halen baskılar devam ediyor herkes biliyor bunu